Her izleyenler, Türkiye'nin tarafsız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Deniz Ömer Tarık'ın Mazda tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 23.09'a kadar bu ekranlarda günlüğüne çıkan gelişimleri isterken paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Ee, sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanes olursak.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 Twitter'da, yani Twitter'da canlı yayındayız. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Yutırda dediğimiz gibi bizlere takip edebilirsiniz değerli izleyenler Mesela bir olayda da yayındayız. bir kolay kanalımız Tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz. canlı yayında yayındayız. Dostlar, canlı yayın kanalımız Tarık Haber devreden müziklere ulaşabilirsiniz. Like'de yayını ister dostlar. Like kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te isteğiniz değerli dostlar Twitch kanalımız Stark TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. süre dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir görev, görev veriyorum diyerek açıkladı değerli izleyenler son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti ilk teşkilat programında duyurdu yeni bir görev veriyorum dedi son dakika haberine göre AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Galatasaray'ın salında İstanbul'un sözü birlik irade zafer programında bir araya geldi. Programa katlanca Cumhurbaşkanı Erdoğan mağarada bulundu. Erdoğan da yeni bir görev yap verdiğini de duyurdu. İşte detaylar. Haber. Haber. Politika. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı programında duyurdu. Yeni bir görev veriyorum. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Teşkilatı programında duyurdu. Yeni bir görev veriyorum. Son dakika haberi AK Parti İstanbul İl Teşkilatı Galatasaray'ın stadında İstanbul'un sözü birlik irade zafer programında bir araya geldi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu Erdoğan teşkilatına yeni bir görev verdiğini de duyurdu işte detaylar AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından nef stadyumunda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İstanbul'un sözü birlik İrade, Zafer programının hazırlıkları tamamlandı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Konuşmasında kendisi de dahil olmak üzere parti mensuplarına yeni bir görev verdiğini duyuran Erdoğan, biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Doğrudan insanımızın gönlüne hitap edeceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki, Annesindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Fatih'in Yadigarı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. İnşallah tempomu sürekli artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. İstanbul, Türkiye'nin yeni yürütecektir. Durmadan, usanmadık, yılmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. Kuru sıkı atmıyoruz. İcraat, icraat, icraat. Türkiye'yi, yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında müjdecisi olan 2023 için birlik, irade, zafer sözü veren İstanbul'un, her alanda yaptığı gibi bu hususta da Türkiye'nin yeni yürütecektir. Geçtiğimiz hafta sadece bir günde İstanbul'un 39 ilçesinde 200 Bin haneyi ziyaret ederek ilk adımı attık. Seçime kadar her haneyi en az iki, hatta çok daha fazla ziyaret ederek sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz. Birileri yuvarlak masanın etrafında döne dursun. Biz sahayı akılla, samimiyetle, emekle, azimle, fedakarlıkla ilmik ilmik ölerek kendi işimize bakacağız. Yalan ve iftira siyasetinin üzerimizde oluşturduğu girdaba asla boyun eğmeden yolumuza devam edeceğiz. Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez. Bu partinin kurucusu da sahibi de bugüne kadar taşıyıcısı da bundan sonra onu daha da güçlendirerek devam ettirecek olan da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bizler AK Parti teşkilatları olarak üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Gençlerimizle yaptığımız sohbetlerde de ifade ettiğim gibi biz gelecek nesillerin zamanının misafiriyiz. Önceki nesillerden devraldığımız dava, hizmet ve eser mücadelesinin kutlu bayrağını, ülkemize ve milletimize yapabildiğimiz en çok katkıyı vererek sonraki nesillere aktarabilirsek ne mutlu bize. Bizler üstlendiğimiz görevlerle milletin emanetçisiyiz. Bu kadro inşallah 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir. Şu karşımda gördüğüm irade inşallah 2023 teki zaferimizin müjdecisidir. Bizler birbirimize kenetlenmiş parmaklar gibi saflarımızı sıkı tuttukça önümüze hangi tuzağı kurarlar kursunlar hız gelir. Başlattığımız demokrasi ve kalkınma hamlesini adım adım ileriye taşıyarak ülkemizin üzerinden vesayetin gölgesini nasıl kaldırdıysak, yoklukları, sefaleti, geri kalmışlığı nasıl tarihe gömdüysek, içeride ve dışarıda tertiplenen kumpasları nasıl bozduysak, terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, darbecileri nasıl bozguna uğrattıysak, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak, felaket senaryolarını nasıl boşa çıkarttıysak inşallah 2023 ile ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. İnsanlarımızı karamsarlık çukurunda doğmak için uğraşan, bu uğurda finanstan teröre her aracı kullanan küresel baronlara, emperyalist çetelere eyvallah etmeyeceğiz. Medeniyetimizden, tarihimizden, milletimizden aldığımız güçle bu imtihanı da başarıyla tamamlayacağız. Yeni bir görev veriyorum. Gücünü imanımızdan ve azmimizden alan çabayla inşallah bu oyunu da bozacağız. Bu hedefe ulaşmak için Cumhur İttifakı çatısı altında gece gündüz çalışacağız. Önce AK Parti olarak kendi içimizdeki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Buradan genel başkan sıfatıyla, şahsından başlayarak, Tüm genel merkez yöneticilerimize, il ve ilçe teşkilatlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza yeni bir görev veriyorum. Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyelerini ve mahalle temsilcileriyle en kısa sürede bir araya geleceğiz. Aynı şekilde ikamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleriyle temasa geçeceğiz. Her bir üyemizi, partimize yeni bir üye katılması için teşvik edeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği, 85 milyonun tamamına yayacağız. Hani, sokağa, sandık, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri kendi kendilerine gelin güvey olmaya, kendi kısır dünyalarında davul zurna çalmaya, sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz, doğrudan insanımızla konuşacağız. Doğrudan insanımızın gönlüne ve dimağına hitap edeceğiz. Hepimizin de çok iyi bildiği gibi siyaset insanla yapılır. Şayet siyaseti şekillendirmek, medyaya, dedikoduya, sanal mecralara kalsaydı bırakın iktidar olmayı, bize bu ülkede yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler, doyasıya tek bir nefes bile aldırmazlardı. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle aramızda tuttuğumuz o güçlü bağ, paylaştığımız muhabbet, yöneldiğimiz ortak istikamet var. Biz evvela Rabbimizin takdirine razıyız. Biz bugüne kadar milletin gücünün üstünde bir güç görmedik, tanımadık. 15 Temmuz bunun en büyük ispatıdır. 7 yılda Yusuf Eli Barajı kendini finanse edecek. Sadece son bir ayda Toki'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri kampanyasıyla ülkemizin ilk yerli ve milli otomobili TOK'nun üretime geçmesiyle, Şehirlerimizdeki onlarca milyarlık toplu açılışlarımızla dünyanın en yüksek 5 barajından biri Yusuf Eli Barajı Hidroelektrik Santrali'nin su tutmaya başlamasıyla dikkat edin her yıl 5 milyar geri dönüşü olacak, 7 yılda Yusufeli Barajı kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar, diğerleri laf yapar. Türk Devletleri Teşkilatı'ndan G20'ye, uluslararası zirvelerle ve daha pek çok programla ülkemize tarihe geçecek mis nice eserler ve hizmetler kazandırırken, kendi aralarında tepişmekten, birbirlerine laf yetiştirmekten, başka siyaset ortaya koyamayanların takdirini milletimiz elbette yapmaktadır. Terör örgütlerinden, şurada son pençe kilit ve Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik. Şehitlerimiz var. Rabbim şehitlerimizi sevgili Habibine konuşu eylesin. Bizlere de Rabbim bu şehadeti nasip eylesin. Şüheda fışkıracak, toprağa sıksan şüheda. Canı, cananı. Bütün varımı alsın da hüday, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda diyerek bu yolda yürüyoruz. Terör örgütlerinden, küresel medya mecralarına kadar tüm mekanizmalar 2023 için harekete geçirildi. Şehitlerle beraber topraklar vatan oluyor. Bir gül bahçesine girercesine, hayatlarının baharında toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bizim inancımızda şehitler ölmez ama bu ülkeye ve millete kem gözle bakan herkesin akıbeti berbat olacaktır. Türkiye kendi güvenliği için, sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Şayet, bu ortamda her birimiz üzerimize düşenleri hakkıyla yerine getiremezsek, tarih ve bizden sonraki nesiller önünde boynumuz bükük kalır. Bize boyun bükmek yakışmaz. Bize yakışan ecda layık, gençlerimize örnek olmaktır. Yarın değil hemen şimdi diyerek, bir kez daha İstanbul'un sözü, birlik, irade, zafer programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinden gelen siz sandık görevlilerimizi, üzerimize dökeceği ışıklarla bulutları dağıtacak, mazlumların şarkılarını söyleyecek, Türkiye Yüzyılının Annahtarı 2023 seçimlerinde göstereceğiniz gayretlerde başarılar diliyorum. Cumhuriyet İttifakının diğer tarafı Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu yolda emin adımlarla yürümeyi Rabbimden hepimize, hepinize niyaz ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, durmak yok, yola devam diyoruz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İyi parti kongresinde kavga çıktı. Yaralı var. Faylar doğan bu açıklamalara yaptı değerli izleyenler. Daha haber bir devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı doğan isim vermeyeceğim deyip açıkladı. Bizden isteyen dünyanın devleri vardı. Son dakika haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Gençlik Buluşması kapsamında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin benim kredisi, arsa ve konuk projesi, teknolojik araçlar için vergi muafiyeti soru, sorularına tek tek yanıt verdi. İHA konusunda da yine Erdoğan, isim vermeyeceğim, bizden isteyen dünyanın devleri var. Bakın alındık ama şimdi veren el olma noktasına geldik ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeyeceğim deyip açıkladı. Bizden isteyen dünyanın devleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeyeceğim deyip açıkladı. Bizden isteyen dünyanın devleri var. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya gençlik buluşması kapsamında gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin öğrenim kredisi, arsa ve konut projesi, teknolojik araçlar için vergi muafiyeti sorularına tek tek yanıt verdi İHDA konusuna da değinen Erdoğan isim vermeyeceğim bizden isteyen dünyanın devleri var bakın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Konya İl başkanlığı tarafından Konya millet bahçesinde düzenlenen gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada kentte çok coşkulu, verimli bir gün geçirdiklerini Bugüne kadar Konya'da yaptığım mitinglerle kıyaslandığında bugünkü buluşmanın çok farklı olduğunu söyledi. Her gelişimde Konya'nın çok daha geliştiğini, çok daha farklı bir hale geldiğini gördüklerini belirten Erdoğan, tüm belediye başkanlarının Konya'ya çok büyük hizmet verdiğini, 20 yıllık iktidarları döneminde de Konya'ya 80 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Konya'ya, Ankara'dan Konya'ya gelmenin artık problem olmadığını, ulaşımda konforun arttığını söyledi. Erdoğan, gençliğin bunları bilmesi lazım. 20 yıl önce siz şimdi bilmiyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Ama şimdi bunlar olunca gençlik 20 yıl önce ne vardı bunun farkında değil dedi. Ulaştırma ve altyapı bakanı Adil Kara İsmailoğlu'na yeni açılışın yapılan Neyse Hadimi viyadüğünün uzunluğunu soran ve Kara İsmailoğlu'ndan 166 metre yükseklik onun üzerine bindirilen 372 metre uzunluğunda viyadük ve 450 metrede tüneli var cevabını alan Erdoğan, şöyle konuştu. Birileri bunu inanın anlamaz. Hastaneler. Bana soruyor. Kamu özel ortaklığı nedir bilmiyor adam ne yapayım. Benim alanım ekonomi. Yönetimde asıl olan bir, insanı yönetmek, iki, parayı yönetmek, üç, bunlarla beraber projeyi yönetmektir. Şimdi bizim beyefendi bu işi anlamıyor, bilmiyor. Bu kamu özel iş birliğidir. Para senin kasandan çıkmayacak. Nereden çıkacak? İş adamı, yatırımcı diyor ki ben parayı bulacağım. Sen de bana şu işi ver. Ne kadarlığına ver. Onun ihalesini yapalım. 10 senelini mi, 15, 25 senelini mi verirsin? Pazarlığı yapalım ver. Şimdi mesela İstanbul'da İblia Havalimanı. Dünyanın en önde gelen havalimanlarından bir tanesi. 2041'e kadar şu andaki işletmeciler burayı işletecek. Bizim cebimizden buraya bir kuruş para çıkmadı. Parayı onlar getirdi, onlar yaptı. Şu anda da dünyanın ilk üç havalimanından bir tanesi. Buradan bize belli de bir ücret ödemesi de yapıyorlar. Kafa bu kafa. Onlar ne yapıyor? Sakın buraya kimse gelmesin dışarıdan. Eğer bak bu ihalelere falan girerseniz ondan sonra parayı alamazsınız. Bir ülkenin ana muhalefeti böyle konuşur mu, bunları söyler mi? Yol yapana söylüyor, hastane yapana söylüyor, sakın bu işlere bulaşmayın, aksi takdirde bunun altında kalırsınız diyorlar. Tabi onu dinleyen bir iktidar yok. Biz işimize bakıyoruz. Adamları kapta takmışlar, beşli çete diyorlar. Bunu söylediğim zaman bu ülkede yabancı sermaye gelip yatırıma girer mi, girilmez. Bütün bunlara rağmen şu andaki iktidara yerli ve yabancı girişimciler güvendiği inandığı için işte İstanbul Havalimanı böyle yapıldı. Covid döneminde dünyanın bütün havalimanları stop ama bizim bütün şekil çalıştı. Hiç durma yok. Kışın bolu dağında çekilen cefa yok artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Artvin'de açılışını yaptıkları Yusuf Elibar'ı ve Hesimilli bütçeden inşa ettiklerini belirterek şunları söyledi. Burayı da yeryendis, işçi, müteahhit firmayla yaptık. Fakat öyle bir yerde bu baraj yapıldı ki, dağların arasında adeta, teleferik sistemiyle dağları birbirine bağlayarak tüneller deliniyor ve tünellerin delindiği bu yerde Yusufeli ilçesini farklı bir yere taşıyoruz ve ilçeyi taşırken de baraj adete orada yapılan konutların bir denizi haline geliyor. Orada senede bize 5 milyar lira geri dönüş olacak. 7 senede bu baraj kendisini finanse edecek. Maliyeti 35 milyara liraya yakın. Erdoğan, barajda su dolumunun, gelecek yıl Mayıs veya Haziran'da tamamlanacağını, enerji üretimi ve suyla ilgili sıkıntıların giderileceğini anlattı. Marmara'yı 4 yıl daha erken bitirecektik. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile özellikle üniversite öğrencilerinin Yusuf Eli Barajı ve HES'i görmesi konusunda konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti. Marmaray'da CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz Marmaray'ı 4 yıl daha erken bitirecektik. Ne oldu? Türkiye'de ilk defa denizin altından biz raylı sistemi yaptık. Bize çok zorluk çıkarttılar ama buna rağmen dedik ki biz Ferhat'ız, millet deşirin. Ferhat nasıl dağları delip geçtiyse biz de dağları delip geçeceğiz. İşte Marmaray'da delip geçtik, Artvin'de de yine dağları delip geçtik. Türkiye'de iktidarımızdan önce böyle raylı sistemler, tüneller vesaire pek yok. Bu tünelleri biz geldik ve yaptık. Bakın çok enteresan bir şey, Bolu Dağı'ndan geçerken o mecbur tünel biz gelene kadar kapalıydı. Ne diyorlardı biliyorsunuz. Burayı patates deposu yapalım, birileri de burayı doğal gaz deposu da yapabiliriz diyordu. Biz ise boşuna pek verdik buraya dedik. Burası İtalyanlarla ortak yapılmıştı. Biz dedik ki burayı aynen tünel olarak yapacağız ve halkımızı huzura kavuşturacağız. Orayı o şekilde yap, kışın bolu dağında çekilen cefa yok artık. Herkes rahatlıkla gelip geçiyor. Yabancı misafirler muhteşem diyor. Türkiye'nin birçok yerinde yapılan köprüler olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık, bir gün dolaşıyorum. Bizim kampanya çadırı ile CLP'nin kampanya çadırı yan yanaydı. Onların yanına şöyle bir uğrayıp çaylarını içeyim dedim. Oradan da Yavuz Sultan Selim köprüsü gözüküyor. Köprü nasıl? dedim. İyi değil dediler. Ne? dedim. Adını niye Yavuz Sultan Selim köprüsü koydunuz? Dediler. Niye rahatsız oldunuz? dedim. Yavuz Sultan Selim Osmanlı'nın en güçlü padişahlarından bir tanesi. Nerelerden neleri getirdi? Böyle bir padişahın adını getirmek size niye zulüm oldu? Dert başka. Dert başka. Kusura bakmayın, ben niye karşı çıktığınızı biliyorum ama sizinle bunun tartışmasına girmeyeceğim. Oraya o yakışırdı, onun için de oraya yavuz Sultan Selim'in adını koydum. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü. Düşünün İstanbul İzmir 7:75 saatti. Biz bunu yaparak İstanbul İzmir arasını 3 saate düşürdük. Çok hızlı kullananlar var, onlar daha farklı da kullanabiliyorlar. Hepsinden öte, Marmara'yı yaptık. Marmaray'dan sonra dedik ki Marmaray Raylı Sistem, biz burada yeni bir adım daha atalım. Nedir o? Avrasya Tüneli'ni açalım buradan da araçlar geçsin. Kısa zamanda orayı da yaptık. Yabancı misafirlere Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gezdirdiğini, hepsinin muhteşem diyerek tebrik ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz öyle bir tarih yazmışız ki o tarihi yazan milletin torunları olarak sizler de bizi geçeceksiniz dedi. Sağlıkta fiziki imkanlar gayet iyi. Erdoğan yaptığı konuşmada, Sağlıkta şehir hastanelerinin ayrı bir güç, ayrı bir imkan yarattığına işaret etti. Eskiden parası olanların Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda gittiğini dile getiren Erdoğan, "Ama şimdi ambulans uçağımızı gönderiyoruz. Almanya'da neredeyse ölüme mahkum edilmiş hastamızı. Hollanda'da aynı şekilde" Onları ambulans uçağımızla oradan alıp ülkemize getiriyoruz ve burada kendi hastanelerimizde tedavilerini yaptırabiliyoruz. Bu duruma geldik diye konuştu. Erdoğan, gençlere, bunlarla gurur duyacaksınız, bunlarla övüneceksiniz artık bizim elimizde bu imkanlarımız var diyeceğiz. Dolayısıyla geleceğimizi emanet edebileceğimiz bir gençlik olarak sizden bu başarıyı göstereceğinize inanıyorum diye seslendi. Sağlıkta fiziki imkanların gayet iyi olduğunu dile getiren Erdoğan, ama bizim şimdi bir de fiziki imkanlardan öte hekimlere ihtiyacımız var. Bu sayının hızla artması lazım. Bu sayıyı ne kadar artırırsak başarıyı yüzdemizde inanıyorum ki o kadar artacak dedi. Gençleri çantada keklik olarak bakanlar olduğunu belirten Erdoğan, onlara, gençlerimiz önümüzdeki Haziran'da gereken cevabı, hiç böyle olmadığını göstererek verecektir ifadesini kullandı. Öğrenim kredisi borcu silinen gençten teşekkür. Bir genç, öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesinden ötürü Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Borcunun faizinin silinmesiyle Erdoğan ile buluşmanın aynı güne denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren genç, borcunun silindiğine dair belgeyi Erdoğan'a imzalattı. Öğrenim kredilerinde bir artış olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız, ile çalışmaları yapıyorlar ve bu çalışmaları yaptıktan sonra lisans, yüksek lisans, Doktora bütün bunların ücretlerini belirleyip onaya bana getirecekler. Ondan sonra da açıklamayı yapacağız diye konuştu. Onlar bizim her şeyimizdi, bizim varlık sebebimizdi. AK Parti ile hemen hemen aynı yaşta olduğunu belirten bir gencin, doğduğunda siz vardınız, şu anda siz varsınız, bitlerde de hep sizin olmanızı istiyorum. Çok heyecanlıyız o yüzden ağlıyorum ifadeleri üzerine Erdoğan, ağlamak yok dedi. Erdoğan, Ziyaretlerinde küçüklere neden el öptürmediğine yönelik bir soru üzerine, aldığı terbiyenin ve eğitimin bunu gerektirdiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu. Annemin özellikle ayaklarının altını öperdim, annem müsaade etmezdi. Anneme derdim ki, Peygamberimiz buyuruyor ki, cennet annelerin ayakları altındadır. Bak babaların ayakları altındadır demiyor, annelerin ayakları altındadır. Senin ayağının altında anne, cennetin kokusu var ben o kokuyu almak istiyorum. Annem o güzel Rize lehçesiyle derdi ki oğlum git başımdan. Babasının sadece elini öptüğünü dile getiren Erdoğan, ama öğretmene gelince onlar bizim her şeyimizdi, onlar bizim varlık sebebimizdi. Hazreti Ali'nin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum ifadesi var ya işte buradan hareketle biz bunu ortaya koymamız lazım ve bir Müslüman gençlik olarak bunu ispatlamamız lazım dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke ve Arzu öğretmenleri şehit edenlerin yolundan gidemeyeceklerini vurgulayarak, onlar teröristler, onlar da öğretmen kıymeti diye bir şey yok. Zaten bizi onlardan ayıran özellik bu. Necmettin öğretmenin değerini, kıymetini o ahlaksızlar, o adiler bilemez. O pırlanta gibi genç öğretmenimizi nasıl şehit ettiklerini okumuşsunuzdur. Bilemez ama biz bunların kıymetini bileceğiz diye konuştu. Öğrencilerin kendilerine emek veren öğretmenlerinin kıymetini kadrini bildiği takdirde talebe yani talep eden olacağına işaret eden Erdoğan, muallim de bizim hocalarımız. İnanıyorum ki bizi birilerinden ayıracak uygulamayı, işin felsefesini ortaya koymamız lazım. Onun için ben el öktürmem, mümkün olduğunca. Tabii başkaları niye el öktürüyor filan, öyle bir iddianın içinde de değilim ama bu fakirin özelliği bu. Mümkün olduğunca öktürmem ama tavsiyem de hep annenizin, Babanızın elini öpün, öğretmeninizin elini öpün çünkü onların sizin üzerinizde hakları var ifadelerini kullandı. Biz adeta yeniden bir tarih yazmak durumundayız. Bir öğrencinin sınır ötesi operasyonlar yapılırken en milliyetçi benim söylemlerinde bulunan zatlar, Mehmetçimize hiçbir destek, moral, motivasyon yükseltecek söylemde bulunmuyorlar. Bu bizi çok üzüyor, anlam da veremiyoruz. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olmakla Türkiye'ye muhalif olmayımı mı ayırt edemiyorlar yoksa gerçekten Türkiye'ye mi muhalif oluyorlar? Bunu sizden öğrenmek istiyoruz ifadesini üzerine Erdoğan, şöyle konuştu. Aslında tam damardan girdiniz. Bunlar inanın Türkiye sevdalısı değil, bunlar Türkiye düşmanı. Türkiye sevdalısı olsalar, attığımız bu adımlarda yapacağımız veya yaptığımız yatırımlarda biz de hükümetin yanındayız, kabinenin yanındayız. Mesela TOKL açılışına bunları davet ettik ama bu davete icabet etmediler, gelmediler. Buralarda görünmek onlar için adeta bu yatırımları onaylamak anlamına gelir ve millet bunlara çok daha farklı bakar endişesini taşıyorlar. Onun için de bu tür yatırımlara gelmiyorlar. Geçenlerde TOKL'un yönetiminde olan arkadaşlardan başkan olan arkadaş dedi ki TOKL'u gelip gezebilir miyiz diye bir talep var ne dersiniz? Hani ne diyorlardı başta, fabrikası nerede? fabrikası yok ki toplu burada üretmiyorlar ki İtalya'da üretiyorlar. Ondan sonra Türkiye'de ürettik diye söylüyorlar filan dediler. Dedik ki gelsinler, bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok ama sanayi ve teknoloji bakanımızı da yanınıza alın, beraberce tesisleri gezdirin, görsünler. Bu millet neye kadir, neye muktedir bunu bizzat görmelerinde fayda var ve şu an itibarıyla orada 1430 çalışan eleman var ama bu sayı 4-5 bin, buralara kadar çıkacak. Şimdi yani Türkiye olarak biz bir şeyi yazıyoruz. Yani biz adeta yeniden bir tarih yazmak durumundayız. Bunu yazar mıyız biz? Yazarız. Şu an işin başında olan arkadaş Gostan geldi. Şimdi ikinci bir eleman daha aldılar. Düğündeyden onu da aldılar. Bu insanlar ayrı bir güç katıyorlar bu oluşuma. Şimdi beyin geri dönüşü var. Mehmet Akif Ersoy'un alınız ilmini garbın, alınız sanatını, veriniz mesainize hem de son süratini dizelerini aktaran Erdoğan, Almanya'daki, Japonya'daki yetişmiş Türk gençlerinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi. Şimdi beyin göçü yok artık, beyin geri dönüşü var diyen Erdoğan, yeniden ülkesine dönenlerin yaşadığı mutluluğa bir açılışta şahit olduğunu anlattı. Erdoğan, artık burada bu tür adımlar atılıyor. Bir heyecan sardı. Biz bunu bütün alanlarda gerçekleştirmenin adımlarını atıyoruz. Bunu da başaracağız diye konuştu. Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz Canel Bermudez'i Ankara'da konuk ettiğini hatırlatan Erdoğan, Kuba'nın ilaç sanayisinde başarılı olduğunu, Bermudez'e ilaç sanayinde müşterek adımlar atmayı teklif ettiğini, Bermudez'in de bundan memnuniyet duyduğunu aktardı. İHA, Siha ve Akıncı. Erdoğan, bilimin bir milletin kayıtsız şartsız malı değil, ortak olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu ortak malı, dünyada eğer çalışırsan beraber işleyebilirsin, beraber kullanabilirsin. Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu da her geçen gün daha ileri gidiyor ve Türkiye'de altyapı fiziki noktada bu çalışmalarımızı gören George, Hans vesaire, onlar da bizimle bu tür şeylerde ortak adımlar atmaya var olduklarını söylüyorlar. Siyaset de aynı şey. İsim vermeyeceğim mesela şu anda İLEA, SİHA, Akıncı vesaire bunları bizden isteyen dünyanın devleri var. SİHA gönderin bize falan diyelim. Bakın alandık ama şimdi veren el olma noktasına geldik. Bütün mesele gücünü korumak, gücünü ispatlamak ve bunu da inşallah başarmak. Teknolojik araçlar için vergiden muafiyet olur mu Sorusuna yanıt. Bir gencin, teknolojik araçlar için bir defaya mahsus vergiden muafiyet olur mu? Sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi. Bu tür şeylerde gençliğimizi asla yalnız bırakmayız. Hele, hele ilim tahsil etmede gerekli olan araç gerek neyse nasıl orta öğretimde, ilk öğretimde sıraların üzerine kitapları ücretsiz koyduysak aynı şekilde üniversitede bunu yaparız. Nasıl yurtlarda bütün kolaylıkları getirdiysek bütün bu teknik araç, gerek gerekiyorsa bunların hepsinde de elimizden gelen kolaylığı Gençlik Spor Bakanlığımız aracılığıyla, hazine ve maliye olarak bunların çözümünü yaparız. Çünkü biz zaten sizler için varız, sizler için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Arsa ve konut projeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, arsa ve konut projelerinin devamı gelecek mi? sorusu üzerine, konutlarla ilgili nasip olursa seçimden sonra yeni etapların adımlarını, 1 milyon açıklamasını yaptım. 1 milyon açıklamasından sonra yeni adımların da atılması kararını vereceğiz dedi. Ünlü seçim konuşmalarınızı yaptığınız balkonunuz AK Parti gençlik kollarının katındaymış. Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz? Sorusunu da Erdoğan, şöyle yanıtladı. O balkon hepimizi almaz. Hepimizi aldığı için sadece hanımı yanıma alıyorum. Hanımlar adına. Bir de diyelim ki üst düzey yöneticilerden birkaç arkadaşımızı alıyoruz ve o şekilde selamlıyoruz. Ancak şimdi yeni bir adım attık. Hemen partimizin yan tarafında yeni bir yer daha yapıyoruz orada belki o imkanı yakalama durumumuz olabilir. Orada sembolik olarak da olsa gerek gençlerden gerek kadın kollarından gerekse ana kademeden temsilcilerle beraber böyle bir kutlamayı yaparız. Geçtiğimiz günlerde Artvin Yusuf Eli Barajı'nın açılışını gerçekleştirdiniz. Bu barajın açılışında ve inşası sırasında bir ilçe tamamen taşındı ve o ilçeyi yeniden daha güzel iyi bir şekilde yeniden inşa ettiniz. Ben bu projenin sizin nezdinizde çok daha önemli bir konumda olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi nedir? Sorusu üzerine Erdoğan, Şöyle konuştu. O bölge ciddi manada su alan ve Yusufeli bu aldığı suyu rezerv olarak tutabilme imkanına sahip ve geçmişinden bugüne Yusuf 7 yedi kez yer değiştirdi. Öyle de bir özelliğe sahip. Bu yedinci kez yer değişimi ve bu yer değişimi ile birlikte de daha güzelini nasıl buluruz bunu da rahmetli Kadir Topbaş abimizle beraber, o oralıdır. İstişarelerimizi yaptıktan sonra Veysel Eroğlu hocamızla da bunun istişarelerini falan yaptık ve bu istişareler sonucunda da yaptığımız teknik bütün incelemelerde şu andaki yerin en uygun yer olduğu ve biraz daha nabız yoklaması da yaptık, mevcut Yusuf elinde kalanlarla ilgili. Sonunda şu andaki yere karar verdik. Tabi sadece burada iskan değil, bunun yanında devlet dairesinden tutun hastanesine varıncaya kadar bütün bunların hepsini orada inşa etme kararını aldık ve süratle de hamdolsun yeni Yusuf inşa ettik. Şimdi yerleşenler halden çok memnun. Okulda öğrenciler, esnaf aynı şekilde süratle de yerleşiyorlar. Öyle zannediyorum ki bir ay, 1,5 ayda oradaki yerleşim sorunu çözülmüş olacaktır. Bir gencin, karşınıza tek başına çıkmaya cesaret edemeyenler ortak masa etrafında toplandı. Hala aday çıkaramadılar. Sizce altılı masa aday çıkarabilecek mi, çıkaramadan dağılacak mı sorusuna Erdoğan şu yanıtı verdi. Er veya geç, Yüksek Seçim Kurulu'nun, (YSK) seçim takvimi çalışmaya başladığı andan itibaren mecburen adaylarını açıklayacaklar. Ne zaman, YSK seçim takvimini açıkladığı zaman, şu anda onlar gündemi meşgul etmenin gayreti içerisindeler. Gündemi nasıl meşgul ederiz? işte sen bir yemek hazırla sana gelelim. Komşu sen bir yemek hazırla sana gelelim. Şu ana kadar yaptıkları bu. Mısır ile ilişkiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Estesi ile görüşmesine yönelik tepkilerle ilgili bir soruya karşılık, şöyle konuştu. Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim. Bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar emirinin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı açtıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim. Tüm derdimiz... Sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz'de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştu. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz'de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye'nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan'ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. Bay ile münasebetlerimiz daha da iyi olacak. Türkiye'nin körfez ülkeleriyle küslüğünü menfaate çevirmek isteyenler olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlar giderilince oyunlar bozuldu. Bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Buman'un bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz dedi. Tanıştığınızda çok heyecanlandığınız bir kişi oldu mu? Emine Hanım dışında sorusu üzerine Erdoğan, dünya liderleri arasında, Belli güce kavuşmuş, belli gücü elinde tutan, burnundan kıl aldırmayanlar olduğunu söyledi. Bunlarla bir araya geldiğinde başta belli bir heyecan yaşanabileceğini, ısınma turlarından sonra işin kolaylaştığını anlatan Erdoğan, daha sonraki görüşmelerde heyecan safhasının kalmadığını belirtti. Artık siyasette ustalık seviyesini yakaladıklarını dile getiren Erdoğan, hamdolsun bu heyecan safhalarını aştık. Heyecan falan artık çok gerilerde kaldı, o da hanımla tanışmamız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine giderken partideki heyecanın hala devam ettiğini düşünüyor musunuz? Sorusu üzerine de Konya'daki temaslarında bu heyecanın hala devam ettiğini yakından gördüğünü aktardı. Erdoğan, heyecanda herhangi sıkıntı yoktur. Hele hele Cumhur İttifakı olarak birlikte yürüdüğümüz bu yolda 2023 bizim yeni bir zafer yılımız olacaktır. Yeni bir taç takacağız. Yolumuza o şekilde yürüyeceğiz dedi. Gençleri Külliye'ye davet etti. Programda sohbet ettiği gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet eden Erdoğan, millet kütüphanesine hayran kalacaksınız diye konuştu. Yamaç paraşütü yaptığını belirterek, Konya'ya kalkış ve iniş pisti isteyen bir genç kıza da Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok tehlikeli bir spor. Bunu bir daha gözden geçir dedi. Aynı gencin, bunu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü vardır istikbal göklerdedir diye. Sözünü Erdoğan, kızım, o paraşütle uçmayı söylemiyor yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soklu açılışında giydiğiniz montlar çok güzeldi, bize de hediye eder misiniz? Denilmesi üzerine de toplantıda bulunan tüm gençlere montların hediye edilmesi talimatını verdi. Benim kahramanım sizsiniz. Geçirdiği kazadan dolayı tedavi olamadığını söyleyen bir genç, Kendisini bir okul açılışında gören Erdoğan'ın, bütün tedavi masraflarını üstlendiğini anlattı. Gencin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, 15 yıl boyunca da hiç bırakmadınız. Sürekli sordunuz, sordurdunuz. Hastanede ziyaretime bile geldiniz. Herkesin hayatında bir kahraman var, benim de kahramanım sizsiniz şeklindeki sözleri, diğer gençler tarafından uzun süre alkışlandı. Erdoğan gencin sözleri üzerine duygulandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İyi Parti Kongresi'nde kavga çıktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. <gülüyor> Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsyan ettiren anne dehşeti yaşandı. Günlerce aşk bırakıp işkence etmişti. Vali görüşü son durumu paylaştı değerli izleyenler. Suçlu bildiği için kapıyı açmadı. Herkesi isyan ettiren anne dehşetinde yeni gelişme yaşandı. Beş yaşındaki kızına günlerce aşk bırakıp işkence etmişti. Gaziantep'te yaşanan küçük kız çocuğuna annesi tarafından işkence olayı tüm Türkiye'nin kanı dondurmuştu. Anne Feye'nin 5 yaşındaki kızına... İşkence yapıp darp ettiği babasının ihbarı üzerine eve gelen ekiplerin kızın günlerdir aç olduğunu belirlediği öğrenilmişti. Yeni gelişmeye göre gözaltına alınan zihinler engelli anne tutuklandı. Çocuğunun tedavisiyle ilgili son durumda Gaziantep valisi Davut Gül paylaştı. Öte <gülüyor> yandan olayla ilgili konuşan baba da çarpış bulunmuş. Haber. Haber. Günceli. Suçunu bildiği için kapıyı açmadı. Herkesi isyan ettiren anne dehşetinde yeni gelişme. 5 yaşındaki kızını günlerce aç bırakıp işkence etmişti. Suçunu bildiği için kapıyı açmadı. Herkesi isyan ettiren anne dehşetinde yeni gelişme. 5 yaşındaki kızını günlerce aç bırakıp işkence etmişti. Gaziantep'te yaşanan küçük kız çocuğuna annesi tarafından işkence olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Anne Feviyen'in 5 yaşındaki kızına işkence yapıp darbettiği, Babanın ihbarı üzerine eve gelen ekiplerin kızın günlerdir araç olduğunu belirlediği öğrenilmişti. Yeni gelişmeye göre gözaltına alınan zihinsel engelli anne tutuklandı. Kız çocuğunun tedavisiyle ilgili son durumu da Gaziantep valisi Davut Gül paylaştı. Öte yandan olayla ilgili konuşan baba da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kanını donduran işkence haberi Gaziantep'ten gelmişti. Annesi tarafından işkence gören ve günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki kız çocuğu babasının ihbarıyla kurtarılmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştı. Anne ise gözaltına alınmıştı. Gaziantep valisi Davut Gül, anne ve kız çocuğuyla ilgili önemli gelişmeyi açıkladı. İşte Tüyler Ürperten olayın detayları. Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. 112 Acil Sağlık Ekibince Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Anne Fevin'in gözaltına alındığı bildirilmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet olayı ile ilgili, Baba Cevin'in şikayeti üzerine gözaltına alınan zihinsel engelli Anne Fevin'in sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi. Ailenin diğer 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki kız çocuğu ve anne ile ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül sosyal medya hesabından, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu. Kızımızın tedavisi valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Vali Gül, konuyla ilgili açıklamasında, Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır ifadelerine yer verdi. Suçunu bildiği için kapıyı açmadı. Baba Cihan Ye, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek şunları söyledi. Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimin kimsen olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Mühebbet yatsın, o çocuğa da yazık. Doktorlar bunun bir iki günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdi. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesem o çocuk ölürdü. Aile aap! Beş yaşındaki çocuğunu aç bırakın, işkence yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü. Aşırı soğuklar için tarih verdiler. Haber mülterimiz devam ediyor. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Maç tatil edildi. Kalecenin kafasında kornedeyi kırdı değerli izleyenler. Hastaneden açıklama geldi. Son dakika haberine göre İzmirli taraftarlar sahaya atladı. Kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu. İki ambulans içeri girdi. Göztepe Altay maçında ortalık fena karıştı. Son dakika haberine göre Göztepe'nin ev sahipliği yaptığı maçta Altay'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar sonrasında bir ambulans köşe gönderilerinin bulunduğu noktaya hızla gitti. Futbolcular sahaya ambulansın girmesini adından o bölgeye doğru yönelirken içeri atlayan bir taraftar Altay kalecisi Ozan Evin Özgenç'e doğru koştu. Elinde korner direği bulunan saldırgan Özgenç'in kafasına çok sert şekilde vurdu. Spor, spor, futbol mu? Son dakika İzmir'de taraftar sahaya atladı. Kalecinin kafasına korner direğiyle vurdu.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 Karşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar sonrasında bir ambulans, köşe gönderinin bulunduğu noktaya hızla gitti. Futbolcular, sahaya ambulansın girmesinin ardından o bölgeye doğru yönelirken, içeriye atlayan bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e doğru koştu. Elinde korner direği bulunan saldırgan, Özenç'in kafasına çok sert bir şekilde vurdu. Son dakika haberleri, Sportoto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. İzmir derbisinde uzun süre unutulmayacak bir şikandal meydana geldi. Göztepe'nin ev sahipliğinde yapılan maçta çıkan olaylar nedeniyle maç kesildi ve ortalık bir anda karıştı. O anlarda sahanın içine atlayan bir holigan, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Sahaya atladığında köşeden aldığı korner dileğini kalecinin kafasında kıran holigan, Kısa süre içinde güvenlikler tarafından etkisiz hale getirildi. Bir taraftar kanlar içinde kaldı. Karşılaşmanın 23. dakikasında tribünde yaşanan olaylar nedeniyle sahaya ambulans girdi. Ambulans, uzak köşe direğinin olduğu bölgeye doğru ilerlerken iki takım futbolcuları da oraya doğru yöneldi. Bu sırada yüzüne işaret fişeği isabet eden bir taraftar, kanlar içerisinde ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı. İşte o taraftarın işaret fişeği ile vurulma anı. Atılan işaret fişeği sonucunda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi. Çenesi ve dişlerinde ağır hasar bulunan Çakır'ın sol bölgesinde de yanıkların olduğu aktarıldı. Sahaya girdi, korner dileği ile vurdu. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Sahaya giren sağlık görevlileriyle konuştuğu esnada hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Sahaya atlayan bir holigan, kaleci Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner dileğiyle vurdu. Saldırgan yakalandı, gözaltına alındı. Bu saldırı sonrasında saha karıştı ve görevliler kaleci Özenç'e saldıran kişiyi hemen yakaladı. Saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Maç ertelendi. Özenç'in son dururdu. Öte yandan karşılaşmanın çıkan olaylar ne? nedeniyle ertelendiği açıklandı. Kaleci Ozan Evrim Özenç, saldırının ardından başında 4 günlük bir açılma meydana geldi ve kanama yaşadı. Hastaneye kaldırılan Ozan Evrim Özenç'in bilincinin açık olduğu ifade edildi. Taraftarlar stadyumdan ayrıldı. Göztepe Altay maçının tatil edilmesinin ardından taraftarlar, Gürsel Aksel stadyumundan ayrıldı. Hastaneden açıklamada geldi. Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklama şöyle. Spor Toto 1. Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medican'a International İzmir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan özençin ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ömer Çelik'ten paylaşım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik konuyla alakalı sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında Göztepe Altay maçında yaşanan hadiseler hepimizi çok üzdü. Yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz. Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir ifadelerini kullandı. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İspanya Almanya maçında gol geldi ama VAR iptal etti değerli izleyenler. Değerli izleyenler İspanya Almanya'yı konuk ediyor. Maçta 50. dakika oynanıyor. Maça şu anda 0-0 e, gidiyor. Maçta e, gol Yabardan döndüğü maç Albayt Stadyum'u oynanıyor. Maçı Danny McRee yönetiyor değerli izleyenler. Bu maçı sosyal medya kanallarımızdan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kadını video çekti, sosyal medya gören ayrı dehşeti saçtı. Beni bul, yazıp paylaştı değerli izleyenler. Çektiği kadının videosunu sosyal medyada Beni Bul yazarak paylaştı. Kadının ailesi dehşet saçtı. Olay karşısında Selim Üçesine meydana geldi. O.D. isimli şahıs bir kadın video çekti ve sosyal medyada Beni Bul notuyla paylaştı. Kadının ailesiyle O.D. ve yanındaki arkadaşlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. O.D. hayatını kaybederken arkadaşları U.D. ve Ö.K. yaralandı. Haber, haber, güncel. Çektiği kadının videosunu sosyal medyada beni bul yazarak paylaştı. Kadının ailesi dehşet saçtı. Çektiği kadının videosunu sosyal medyada beni bul yazarak paylaştı. Kadının ailesi dehşet saçtı. Olay, Kars'ın Selim ilçesinde meydana geldi. o isimli şahıs, bir kadını videoya çekti ve sosyal medyada beni bul notuyla paylaştı. Kadın <gülüyor> ve yanındaki arkadaşları arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Od hayatını kaybederken, arkadaşları Ud ve Ök yaralandı. İlçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu beni bu notuyla sosyal medyada paylaşan o ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Ode, Ude ve Ök yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan o de, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve değerli bu haberimizle de birlikte tarikhaber.com haber bürtürenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz.